Merhaba arkadaşlar. Evet uzun süre bir ara verdim videolarıma. Şimdi farklı bir perspektiften videolar hazırlamaya başladım. Mayıs ayı burç yorumlarınızı zaten... Erkenden yayınlamıştım biliyorsunuz, kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi astrolojiye meraklı, astroloji hakkında bilgi edinmek isteyen, kendi haritasını açtığı zaman e, ufak tefek yorumlar yapabilmek isteyen arkadaşlar için faydalı olacağını düşündüm. Birkaç astrolojik bilgiyi paylaşmaya karar verdim. Bunları sırayla aralara serp serpiştireceğim. E, öncelikle, Venüs gezegeninden bahsetmeye karar verdim arkadaşlar. Astroloji haritasında Venüs neyi ifade eder, Venüs'ün mitolojik anlamı nedir, e, ne gibi tesirleri olur bulunduğu evlere, bulunduğu burçlara gibi etkilerden kısaca bahsetmek istiyorum. Siz de haritanızdaki Venüs'ünüzün konumuna göre e, yorum yapabileceksiniz. Kendi haritanızda kendi hayatınıza yönelik yorumlar yapabileceksiniz arkadaşlar. Venüs Zühre yıldızı aynı zamanda Yunan mitolojisinde de Afrodit e, tanrısını temsil eden bir gezegendir. Dolayısıyla aşk, sevgi, bolluk, e, mutluluk veren bir gezegen olarak nitelendirilir. Astrolojiye de bu mitolojik tanımlardan sonra yerleştirdiğimiz üzere Venüs gezegeni bulunduğu yer, yere mutluluk getirir, aşk getirir, sevgi getirir, coşku getirir. Yani güzelliklerle ilgili olan şey her neyse tıpkı bize terazi burcunun temsil ettiği aşkı, sevgiyi, güzele olan düşkünlüğü, doğayı, insanı sevmeyi, ee, hayvanları sevmeyi, doğayı sevmeyi, aynı zamanda birine aşık olmayı, daha çok flörte ilişkin kısımları, aynı zamanda boğa burcunun temsil ettiği parayla ilgili bolluğu, paraya sahip olma tutkusunu, parayı güzel şeyler için harcama, kaliteli şeyler için harcama gibi özellikleri Venüs gezegeni getirir arkadaşlar astrolojide. Venüs aynı zamanda sanatı, ee, zevki, Sosyal e, ilişkilerimizi, insanlarla birebir ilişkide olduğumuz her temayı Venüs gezegeni temsil eder. Zaten biliyorsunuz Terazi, Terazi Burcu'nun e, astrolojideki ilgili evi yedinci ev, Boğa Burcu'nun ilgili olduğu ev ikinci evdir. Dolayısıyla hem yedinci ev yani birebir insan ilişkileri içinde olduğumuz, ortaklık kurduğumuz, eşimiz, e, ortağımız, e, birebir temasta olduğumuz, bazen düşmanlarımız, bazen yakınlarımız evinci evi temsil eder. ikinci evde kendi kaynaklarımız, özgüvenimiz, öz değerimiz, imajımız, maddi ve manevi kaynaklarımız, gelirlerimiz, kazançlarımızı temsil eder ve bunları da Venüs'te ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. Bir kadının haritasında Venüs e, dişiliğini nasıl kullandığını ifade eder. Örneğin e, Venüs'ü Koç burcunda olan bir kadın daha eril yapıya sahiptir diyebiliriz. Birisinden hoşlandığı zaman ilk adımı karşıdakinden beklemez. Direkt kendini ön plana atar. Birden aşık olabilir, belki şıp sevdi olabilir, çabuk sıkılabilir. Venüs koçta da çok rahat bir konumda değildir. Çünkü biliyorsunuz koç burcu terazi burcunun karşıt burcudur. Dolayısıyla terazi burcuna ait olan bir gezegen koçta çok fazla rahat etmez. Aşkla ilgili ufak tefek zorlanmalar yaşayabilir. Venüs'ü terazi'de olan bir kadın tam bir dişittir diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten hem yönetici konumda olduğu bir burçtadır hem de gerçekten dişiliğini tam manasıyla sergileyebilen, karşısındaki insanı tesir altına alabilen bir kadından bahsediyoruz. Venüs'ü boğa'da olan bir kadın da aynı şekilde iyi bir konumda da konumu ve böylelikle yönetici konumda olduğu için belki daha varlıklı, daha dişiliğini ön plana çıkaran bir kadın profili çizebilirim. Venüs'ün peki erkeklerde e, erkek haritasındaki tezahürü nasıldır diye bakacak olursak e, Venüs genelde erkek haritasında yine ilişkiye bakışı, ilişkiyi de bulunuş şeklini ifade etse de aynı zamanda beğendiği kadın profilini de ortaya koyar. Örneğin e, Venüs'ü balık burcunda olan bir erkek e, çok derin ilişkiler kurmayı seven, çok romantik paylaşımlar içinde olmayı seven bir erkek. Olduğu gibi aynı zamanda e, duygusal, yaratıcı, sanatçı, e, her şey dolu dolu yaşayabileceği, doruklarda yaşayabileceği bir aşkı istediği bir kadınla da çekilebilir. Venüs haritada e, karşımızdaki kadını idealize ettiğimiz yerdir. Ancak e, Junomuz ve Ayımız e, daha çok karşımıza çıkan e, kişiyi temsil edebilir veya yedinciğimizin e, bulunduğu burcun yöneticisi de aynı şekilde Venüs daha çok neyi istediğimiz, neyi arzuladığımızla ilintilidir, ilintilidir arkadaşlar. Ee, venüs toprak grubundaysa daha çok maddeye olan düşkünlükle ilişkilidir venüs havadaysa daha havailik daha şıp sevdilik getirebilir venüs ateşte daha doğrudanlık daha e, birden ilişkilerde kendimizi ön plana atmayı ifade eder venüs e, su grubunda ise daha duygusallık, aşka, romantizme daha bağlı ifade eder. Venüs'ün burçlarda ve evlerdeki etkilerini daha sonra detaylı anlatmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bu videoya sıkıştırmayı tercih etmiyorum. Ee, sizlerin isteklerine göre e, videoları şekillendireceğim. Girişimiz bu şekilde olsun istedim. Ee, dediğim gibi Venüs e, bu bu şekilde erkek ve kadın haritalarında bu şekilde etkileri temsil eder. Şimdi kısaca astrolojik haritaya da bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar Venüs'ün yönetici konumda olduğu burçlar öncelikle dediğim gibi boğa ve terazi burçlarıdır. Haritanızı açtığınız zaman Venüs'ünüz boğada ve terazide ise evet bir tık bir sıfır öndesiniz diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla Venüs'ü etkin bir şekilde kullanabileceksinizdir ömrünüz boyunca. Boğa ve terazinin zıt, burç, zıt burçlar olan akrep ve koçta venüs zararlı konumdadır. Burada ee, biraz daha aşk ilişkilerinde bencilleşme. Ee, biraz daha Venüs'ün özelliklerinin kaybedilmesi, biraz daha aşk e, maddi durumla ilgili bir takım sıkıntıların, zorlayıcı durumların yaşanması söz konusu olabilir. Venüs'ü akrepte ve Venüs'ü koştu olanlar için söylüyorum. Tabi bunlar çok genel yorumlar arkadaşlar. Haritanızın aldığı açılar, diğer gezegen konumları vesaire oldukça etkili. Ee, Venüs balık burcunda yücelir arkadaşlar. Venüs balık burcunda gayet olumludur. Ee, balık zaten e, Venüs'ün bir tık e, üstüdür. Mesela Venüs e, Neptün arasındaki ilişkide Neptün, Venüs'ün bir üst kalasıdır. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Venüs e, aşkın dünyevi aşksa Neptün ilahi aşktır. Venüs e, bireysel bir sanatsa Neptün kolektif bir sanattır. Yani Neptün, Venüs'ün katlanmış haldedir diyebiliriz. Dolayısıyla balık burcunda da venüs gayet olumlu şekilde çalışır. Ama balığın karşıt burcu başakta düşük konumdadır. Dolayısıyla huzursuzluk, kararsızlık e, tam olarak istediğini elde edeme, kaygılı bir ruh hali getirebilir arkadaşlar. Evet. Peki haritada venüsümüz retro konumdaysa ne olacak? E, Retrolarla ilgili genel bir video yapabiliriz ama Venüs'ünüz retrodaysa şu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ee, karma borcu olarak Venüs'le ilgili konularda bir karma borcunuz olduğunu düşünebiliriz. Aşk ilişkilerinde e, Venüs'ün temsil ettiği maddi güzellik, sevgi, flörtleşme, karşılıksız fedakarlıklar yapma gibi konularda bir takım ee, engellemeler, bir takım zorlanmalar, bir takım e, sıkıntılı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda sevgi anlayışınız, güzelliği olan bakış açınız e, diğer insanlardan çok farklı olabilir arkadaşlar. Yani sıra dışı ve marjinal bir sevgi anlayışınız olabilir. E, geleneksel olanın aksine e, orijinal bir durum söz konusu olabilir. Ama venüsünüz retu'daysa çok fazla da kaygılanmayın. Ee, yine tabii ki gezegen tam anlamıyla çalışmayacaktır. Retro konumda olduğu için e, dediğim gibi... Aşk ilişkilerinde, sevgi ilişkilerinde bir takım sıkıntılar, zorlanmalar e, söz konusu olabilir. Ama Venüs retro olan birisiyle daha uyumlu bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. Retro gezegeni olanlar, e, bilhassa Venüs retrosunda karşıdaki insan da retro Venüs yaşıyorsa daha uyumludur. Çünkü dediğim gibi sevgiye ve aşka bakış açıları oldukça farklıdır retro Venüs e, insanlarının. Evet, e, onun dışında arkadaşlar... E, haritanızda Venüs'ün aldığı açılara, Venüs'ün e, diğer gezegenlerle yaptığı kavuşumlara, karşıtlara, karelere, üçgenlere bakmamız gerekiyor. E, Venüs'ümüz ne kadar açı yapıyorsa bu tarz Venüs'ün temsil ettiği konularda hayatımız o kadar aktif demektir. Olumlu veya olumsuz açı ayrımı yapmadan konuşuyorum burada. E, Venüs'ümüz daha çok çalışıyor, daha çok e, Onunla ilgili durumlar yaşıyorsunuz anlamına da gelmektedir. Zaten haritanızda hangi gezegenlerin etkileşimleri daha çoksa olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bu şekilde daha iyi çalışır o gezegen. Daha çok çalışır ama olumlu çalışır ama olumsuz çalışır. Ama bir şekilde çalışır yani. Dediğim gibi venüsünüz terazi, boğa ve balıktaysa gayet güzel Venüs'ünüz e, Başak koç ve akrepte ise biraz sıkıntılı diğer burçlarda da kendi göre özellikler sergilecektir arkadaşlar tabi detay detay burçlara göre yorum yapacağım talebinize göre arkadaşlar Evet e, Venüs ile ilgili videom bu kadar aşağıya sorularınızı bırakabilirsiniz Venüs ile ilgili olmasına dikkat edin lütfen soruların Çünkü hepsini tek tek yayınlayacağım Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.